Arkadaşlar hepinize merhaba. Bildiğiniz gibi geçen videomuzda bir monodom çadırın nasıl kurulduğunu incelemiştik. Bugünkü videomuzda ise sizinle beraber düzgün bir şekilde çadır nasıl toplanır, nasıl kaldırılır konusu değmeye çalışacağız. Umarım bu video da ilginizi çekebilir. Genellikle çadırları toplarken yaşanan en büyük handikap çadırın düzgün toplanmamasından dolayı çadırın çantasının içerisine sığmaması veya çadırın ömrünün çok çabukta olması, yıpranması Oluyor. Bugün uygun şekilde çadır nasıl toplanır onu hep beraber inceleyeceğiz. Özellikle monodom çadırlar için konuşuyorum. Öncelikle yapmamız gereken şey çadırın kazıklarını sökerek kazıkları güvenceye almak. Çünkü yapılan en büyük hatalardan bir tanesi çadırı söktükten sonra kazıkların kaybedilmesi. İlk başta kazıkları toplayıp belli bir yerde bir istifleyeceğiz çantasını koyacağız. Ondan sonra yavaş yavaş çadırımızı toplamaya başlayacağız. Evet, kazıklarımızı çıkarttık. Şimdi bunu da şantasını koyalım ve yavaş yavaş dış tenteyi sökmeye başlayalım. Burada unutmadan söyleyeyim, dün bağladığımız perlonları düzgünce sökmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi dış tenteyi söktüm. Şimdi dış tenteyi bu şekilde bırakmayacağız. Dış tenteyi katlayıp toplanmaya hazır hale getireceğiz. Burada çadırı dik toplarken dikkat edeceğimiz en önemli husus, bakın arkadaşlar bu çadırın çantası, çadırın topladığımız çadırın genişliğinin bunun dışına çıkmaması gerekiyor. Dolayısıyla dış tanteyi şimdi bu boyutta küçültmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz gibi aşağı yukarı çantamızın boyutuna geldi. Şimdi sırada polleri toplayalım. Evet arkadaşlar işlemleri toplanmaya hazır. Kod yapmaması için çadırın tepe noktasını, yani kubbenin en tepe noktasını yine çadırın en ortasına getiriyorum. Zaten çadırınızı ilk aldığınızdan bu yana düzgün derleyip topladıysanız, e, bu söylediğime şimdi size dikkat edeceksiniz. Çadırın dış tentisinin üzerinde katlama izleri olur arkadaşlar, uzun süre o şekilde kaldığı için. Aynı izlerden katlayarak dış tentiyi küçültüyorum. Gördüğünüz gibi tane otomatik katlanıyor zaten oralardan hemen. Ardından dış tentemi getirip iç tenteni üzerine koyuyorum. Kazıkları ve polleri bir araya getirip en baştan. bir rüle yapmaya başlıyorum. Yere bastıra bastıra. Son adım olarak da çadırı çantanın içerisine yerleştirmek kalıyor. Evet arkadaşlar çadırımızı topladık. Gördüğünüz gibi ben bunu o kadar düzgün toplamışım ki polilerin boyundan bile küçük kısa oldu. Ve bu şekilde çantaya sığdı. Evet arkadaşlar monodom çadırların kurulması ve toplanması ile ilgili bu küçük video dizimizi umarım beğenmişsinizdir. İki bölümden oluşan bu küçük video dizimizi umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Arkanıza takılan bir soru olursa aşağıdaki yorum bölümünden yorum yapmayı ihmal etmeyin. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Şimdilik söyleyecek başka bir şey kalmadı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.